Merhabalar 27 Ağustos 2022 tarihinde Başak Burcu'nun 4 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu videoda bu yeni ayın açılarını yorumlayacağız sizlerle birlikte. Akabinde de yükselen burçlara ilişkin yorumları paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini sunabilirler. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bunun yanı sıra videoyu beğenmeniz, yorumlarınızı benimle paylaşmanız ve desteklemeniz beni mutlu eder. Ve beni Instagram hesabından takip edebilir. Aynı zamanda yeni açmış olduğumuz Telegram grubuna da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, gelelim Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ay enerjilerine. 27 Ağustos 2022 Saat 11.20 civarında meydana gelecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Yeni ay haritasını açtığım zaman 0 derece akrep burcunun yükseldiğini tam başlangıç çizgisinde 0 derece akrep alçalan noktasında 0 derece boğa yani burada özellikle sabit grupların başlangıç derecelerinin doğrudan haritanın köşe noktalarını etkilediği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anevitik derecede yani sıfır derecede aslında bir başlangıç enerjisi, bir konuyu tamamlayıp yeni bir konuya başlama enerjisi kendisini gösteriyor. Başak Burcu zaten altıncı evle ilişkilidir arkadaşlar, yani yeni bir düzen inşa etmek, artık yazın bitmesi ve yeni bir döneme giriş yapmak, yani bir şeyleri başlatmak enerjisini içerir. Dolayısıyla bu Başak yeni ay ile beraber hayatımızda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir veya yeni başlangıçlar için bir takım plan programlar yapabiliriz. Bu programların kalıcı ve çok sarsılmaz olması gerekebilir. Aynı zamanda girişimlerde bulunmak, bir ilişki başlatmak, bir proje başlatmak adına da çalıştırılabilir bir etki gibi gözükmekte. Burada yükselen yöneticisi Mars'ın Haritanın 8. evinde bulunduğunu görüyoruz. Modern yöneticisine baktığımız zaman Plüto ise haritanın 3. evinde ve Mars ve Plüto arasında da çok güzel bir açı var. Yani bu iki yükselen yöneticisi arasındaki bu tatlı kontak aslında bu konuda bu başlangıç konusunda desteklenebileceğimizi gösteriyor. Burada Mars, Plüto ve Merkür arasında büyük bir üçgen oluştuğunu görüyoruz. Özellikle Burada e, hava gruplarının e, başlangıç dereceleri yine olumlu anlamda tetiklenecektir. Keza yine ateş gruplarının, Merkür, Mars ve Plüton'un etkileşimi özellikle bu süreçte yeni başlangıçlar için bir döngüyü bir karmayı kapatmak için hızlı karar alabileceğimizi, mantıklı karar alabileceğimizi ve her ne kadar bu kararı hızlı alıyor olsak da bu kararımızın arkasında durabileceğimizi gösteriyor. Aslında bu durum uzun zamandır alınması gereken kararları yansıtmakta. Çünkü burada Retro Pluto 26 derecede artık bir şeyi tamamlamaya, bir şeyi sonlandırmaya doğru bizleri sevk ediyor olacak. Bununla beraber Pluto'nun haritanın 3. evinde olması, Mars'ın haritanın 8. evinde olması, İkizler Burcu'na henüz giriş yapmış olması... Ee, özellikle yeni fikirler, yeni kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar, ortaklı girişimler, ortaklı projeler noktasında tetikliyor. Aynı zamanda belli bir sermaye ortaya koyarak, belli bir emek ve çabu ortaya koyarak başlatmış olduğumuz girişimlerle ilgili konular da olabilir. Ki keza e, Merkür Haritanın 11. evinden henüz terazi burcuna geçmişken yine bu açıları tetiklediği için bir hayal için, bir hedef için, bir proje için... E, Özellikle maddi manevi anlamda e, derinleşme isteği, paylaşma isteği, konuşma isteği, anlaşma isteği hat safhaya çıkacaktır. Yani uzun zamandır bir projeniz varsa, bir kararınız varsa... Bir şeylere başlatmak istiyorsanız, belki ortaklı bir girişim başlatmak istiyorsunuz veya bireysel olsa dahi bir e, sermayeye ihtiyacınız var. Belki bir krediye ihtiyacınız var. Belki sizi manevi anlamda destekleyecek kişilere ihtiyacınız var. İşte bu enerjiyi bize sağlayacak bir e, açı oluşuyor bu esnada. Özellikle dostluklar, arkadaşlıklar çok önemli olabilir. Yakın çevremizin desteği bu bağlamda çok önemli olabilir. Bununla beraber uzun zamandır beklemeye aldığımız kararlarımız hesaplarımızla alakalı artık hadi bakalım yani hani kervan yolda düzülür mantığıyla harekete geçmek isteyebiliriz. E, dolayısıyla e, bu bağlamda evet artık bir döngüyü kırıp yeni bir düzen oluşturmak adına hızlı ama oldukça net bir adım atma ihtimalimiz söz konusu. Şimdi e, Başak Burcu'nda meydana gelen bu yeni ay ağanın haritasından 10. evde etkili olacak. E, Özellikle Placidius yönteme göre 10. evdeyken, Horsain'a göre ise 11. evde etkili olacak arkadaşlar. 10. ev ve 11. ev aslında bizim toplumsal statümüzle ilgili evlerdir. Dolayısıyla kariyerimiz, mesleğimiz, kariyerimizin getirileri, unvanımız, kariyer gelirlerimiz, kariyerimiz veya sosyal gruplarımız vasıtasıyla tanımış olduğumuz insanlar, sosyal itibarımız, imajımız, insanların bizi ne şekilde tanıdığı, Gelecekle alakalı kararlarımız, hedeflerimiz, hayallerimiz, vizyonumuz aslında bu iki evle ilintilidir. Dolayısıyla burada artık geleceğimize dair önemli kararlar alıyoruz arkadaşlar. ikilemde kaldığımız durumlar varsa artık netliğe kavuşturmamız gerektiğini fark ediyoruz. Bununla beraber belki kariyerimizle alakalı, geleceğimizle alakalı bir adım atma niyeti içerisindeyiz. Burada yeni ayın açılarına baktığım zaman Mars'la tam bir kare görünüm yaptığını görüyoruz aslında. Mars ikizler burcuna geçmekle beraber bilhassa değişken burçlardaki gezegenleri tetiklemeye başladı arkadaşlar. Özellikle bunu da haritalarınızda okuyabilirsiniz. Başak, ikizler, yay ve balık burcunun ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa doğrudan bir tetiklenme yaşayacaksınızdır. İlk zamanlar bilhassa. Burada Mars'ın bu kare açısıyla beraber ufak çaplı bir kriz açığa çıkabilir arkadaşlar. Belki bir tartışma Belki bir manipülasyon, belki bir egosal mücadele, belki bir öfke, bir anlık öfke, bir anlık dürtü, bir anlık kararla artık ben bunu yapmalıyım, yani bütün işaretler de bana bunu gösteriyor gibi bir çıkarımda bulunabiliriz. Yani bir sıkıntıyla, bir zorlukla yeni bir başlangıcın, ilk adımlarını atabiliriz. Mars burada 8. evde özellikle desteklenmediğimizi hissettirebilir biz arkadaşlar. Yani belki eşimizden bir destek bekliyoruz. Belki ortağımızdan bir destek bekliyoruz. Bir hareket bir işaret bekliyoruz. E, maddi manevi anlamda insanların yanımızda olduğunu görmek istiyoruz. Belki sırf bu yüzden hayallerimizi hedeflerimizi erteledik bugüne kadar veya tam anlamıyla karar veremedik. Çünkü bu fikrin doğruluğunu ispatlayabilecek mekanizmalar karşımızda yoktu. Ancak artık bu yeni aile beraber buna çok da ihtiyaç olmayacak. Özellikle ikilikler hat safhaya çıkacak olsa da manipülasyonlar, tartışmalar, argümanlar, sözlü zıtlaşmalar söz konusu olacak olsa da biz bu hal içerisinde yeni bir adım atmaya karar veriyoruz. Geleceğimiz için ufak da olsa dürtüsel de olsa öfkeyle de olsa bir adım atıyor gibi gözüküyoruz arkadaşlar. Burada yeni ay anında aynı zamanda dikkat etmemiz gereken bir tek kare açık kılıbından da bahsetmek gerekir. Burada Venüs'ün Aslan Burcu'nda ilerleyişim, Satürn'e yapmış olduğu karşıt görünüm ve Uranüs'le karesi. Özellikle ikili ilişkilerde ciddi krizlere yol açabilecek etkileşimleri tetikliyor arkadaşlar ki keza biliyorsunuz. Kuzey ay düğümü de hali hazırda Uranüs'le kavuşumda. Kadersel kopuşlar, özellikle uzun süreli ortaklıklar, evlilikler, sorumluluk içeren e, bağlantılar, her türlü ikili ilişki, özellikle sen-ben çıkarları karşısında e, biraz sarsıntıya uğrayacak gözüküyor. Zira satürn retrosu ile beraber ilişkilere zamanında yeterince emek verilmediyse, e, yeterince çaba gösterilmediyse, özen ve ihtimam sağlanmadıysa artık bu bir kriz şeklinde aniden kadersel e, kopuşlarla, kadersel karşılaşmalarla çalışılabilir. E, Bizleri zorlayacaktır. Venüs aslan burcundayken aşkı doya doya yaşamak ister. Gösterişli, ihtişamlı bir aşk ister. Romantizm ister. Bunu paylaşmak ve aktarmak ister. Ancak Satürn kovadayken daha büyük hedeflerinin peşinde koşmak, daha büyük amaca kitlenmek, bunun için bireysel çıkarları belki de arka plana atmak gibi enerjiler çalıştırır. Ancak Uranüs buradaki apex noktası ile beraber bir tetikleyici, Etki yaratıyor ve bununla beraber belki de bir özgürlük çağrısı, bir kopma çağrısı ilişkileri biraz sallayacak, sarsıntıya uğratacak gibi gözüküyor açıkçası. Bilhassa bu etkileşimin 7. 4. ve 10. evde yaşanıyor olması da uzun süreli birlikteliklerin, evliliklerin, ortaklıkların, taahhütlerin, kontratların da bu yeni aydan nasibini alacağını gösteriyor. Tabii tüm bunlar meydana gelirken bir de Merkür-Neptün karşıtlığı ve Merkür-Jüpiter karşıtlığının da etkisinin de yine yeni ay anında aktif olduğunu söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla aslında puslu bir hava içerisinde bu kararları alıyoruz, bu başlangıçları yapıyoruz çünkü algılarımız karışık arkadaşlar. Bazen içinde bulunmuş olduğumuz durumu farklı şekilde değerlendirebiliriz. Belki e, çok daha mutlu olacağımızı düşünerek çok ani hamlelerde bulunabiliriz. Olumlu veya olumsuz anlamda aşırılıklara kaçma eğiliminde olabiliriz. Gerçeklikten kopma eğiliminde olabiliriz. O yüzden alacağımız kararlarda özellikle başak burcu teması ile hareket edebilmemiz önemli. Çünkü Mars burada dürtüselliğimizi tetikleyecek. Kafa karışıklığımızı tetikleyecek. daha değişken burçların enerjisi beraber ikilikler... Çelişkiler hat safhaya çıkacaktır. Tabi bun, bütün bunların yanı sıra e, hali hazırda devam eden Plüto, Uranüs ve Neptün arasında da tatlı kontaklarımız var. Yani kadersel anlamda bu üç retro gezegenin aslında sistemi bir şekilde yönettiğini de görüyoruz. E, burada 5. ev, 3. ev ve 7. ev kapsamında bazı ilişkilerinde çok daha sağlam bir şekilde aşkla tutkuyla devam edebilme potansiyeli. Bazı aşklarında ciddi bir birlikteliğe ulaşabilme ihtimalleri, bir takım aşk teklifleri, bir takım evlilik tekliflerinin de süreçte gündemde olabileceğini görüyoruz. Yani her haritanın aslında etki alanı farklı, farklı bir şekilde çalışıyor. Burada ilişkilerin geçmişi, sizin geçmişiniz, özellikle retrolardan önceki süreçlerin, Doğru değerlendirilmesi önemli olacaktır. Çünkü bu retrolarda artık sanki karşılık bulmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir şekilde sistemin etkisi Plüto, Neptün ve Uranüs üzerinden ay düğümlerinin desteğiyle beraber bir şekilde devam ediyor. Yani sistemin işleyişinde herhangi bir sıkıntı yok ama bir takım krizlerle bize gerçeği anımsatmaya çalışıyor. Evet yeni ayın enerjileri bu şekildeydi. Şimdi bakalım yükselen burçlara göre sizleri neler bekliyor olacak. Ben hemen koç burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Başak burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Özellikle 3. evden kare görünüm alıyor olacak. Burada biraz çevrenizde duyduklarınız, aldığınız kararlar, sağlığınız, zihninizi kurcalayan konularla alakalı dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla dedikodu ve manipülasyon enerjisine maruz kalabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınızla alakalı belki de ihmal ettiğiniz bir takım hususlar varsa bu yeni ay sizlere bunları hatırlatıyor olabilir. Yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir işe girmek, hayat rutini oluşturmak adına da aslında önemli kararlar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizin sizi biraz yoracağı, zorlayacağı süreçler olabilir. O yüzden onlara çok fazla kulak asmadan Belki de kendi hayatınız adına değiştirilmesi gereken konulara vurgu yapıldığı düşüncesiyle beraber artık yeni bir döngüye hazırlanmanızın gerekli olduğunu gösteriyor bu yeni ay süreci sevgili koçlar. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu boğa olanlar Başak Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Ve 2. evdeki Mars'tan daha kare görünüm alıyor. Burada özellikle aşk hayatınızla alakalı bir değersizlik duygusu, bir yetersizlik duygusu, yeterince sevilmeme, beğenilmeme gibi bir duygu hadsakaya çıkabilir gibi gözüküyor. Belki yeni bir aşk adım atıyorsunuz ancak yeterli miyim? Yeterince iyi miyim? gibi bir algı içerisinde olabilirsiniz. Bununla beraber çocuklarla alakalı konularda bazen maddi anlamda yeterli olamadığınızı, yeterince olaya kendinize veremediğinizi, kaynaklarınızı sorguladığınız bir süreç olabilir. Aynı zamanda spekülatif yatırımlar varsa fazla risk almamaya eğilim göstererek ufak nüanslarla bir takım riskler alabilirsiniz. Ancak Cesaretle veya öfkeyle adım atmamanız önemli olacaktır. Birçok başak burcu için yeni aşklar, tutkulu aşklar, heyecan verici, yaratıcı girişimlerde söz konusu olabilir. Umarım güzel bir süreç olur. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Başak burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Ve burcunuzdaki Mars'tan da kare görünüm alıyor. Özellikle eviniz, yuvanız, ailenizle alakalı konularda bir yenilik söz konusu sevgili ikizler burçları. Belki artık bir şeyleri harekete geçirmek adına süreci hızlandıran kişi siz olabilirsiniz. Belki bir taşınma gündemi var, belki bir evlilik gündemi var, belki bir ayrılık gündemi var veya aile büyükleriyle alakalı önemli konular var. İşte bunları yoluna koymak adına siz inisiyatif alabilirsiniz. Hatta bazen... Kötü olan da siz olabilirsiniz. Çünkü öfkeyle hareket etme ihtimaliniz var. Özellikle mevcut düzeninizle alakalı çok dürtüsel kararlar vermemeye gayret gösterin derim. Çünkü hali hazırda Merkür Neptün karşıtlığı da aktif olduğundan belki ev taşımak, kontrat yapmak, önemli kararlar almak için de uygun bir süreç olmayacaktır ama artık yeni bir düzen, yeni bir konfor alanı, yeni bir nizam içerisinde olmak isteyeceksiniz. Evinizi güzelleştirebilirsiniz. Yaşam alanınızla alakalı önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Sevgili ikizler Burçları, umarım güzel ve keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Burada aynı zamanda 12. evinizdeki Mars'tan da kare görünüm alıyor. Dolayısıyla biraz zihinsel karışıklık durumu söz konusu olabilir. Pasif, agresif haller, uyku problemleri zihinde dönüp duran bir düşünce ile alakalı artık net bir karar almak isteyeceksiniz. Belki uzun zamandır zihninizi bulandıran bir durum var. Belki uzun zamandır kızdığınız, öfkelendiğiniz birileri var. Bunlarla alakalı bir tartışma yaşanabilir, bir konuşma yaşanabilir ve artık bu kişilerle aranızdaki bağlantıya ilişkin bir takım kararlar alabilirsiniz. Geçmişten beri çözemediğiniz konuları çözmek adına bazı kararlar alacağınız, bazı adımlar atacağınız, belki bazı anlaşmalar, sözleşmeler ve görüşmelerde bulunacağınız önemli bir süreç olacaktır. Yeni başlangıçlar, yeni kararlar süreci sevgili yengeç burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 2. evinde etkili olacak ve 11. evinizdeki Mars'tan da kare görünüm alacak. Özellikle parasal konular gündemde gibi gözüküyor. Değerli olabilme, değer yaratabilme, kendi değerini bulabilme gibi konularda bir takım çabalarınız olacak. Maddi anlamda bir takım yeni gelişimler içerisinde bulunabilirsiniz. Çünkü mevcut e, kariyer gelirlerinizle alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Hedefleriniz, hayallerinizle alakalı maddi anlamda belki... E, Yeterli kaynaklara sahip olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yeterli değere sahip olmadığınızı düşündüğünüz ama bir taraftan da büyük bir hevesle girmek istediğiniz bir yol olabilir. İşte bu değer ve kaynak algısından mütevellit. Belki yeni bir işe girebilirsiniz. Belki ek bir gelir elde etme imkanı yakalamaya çalışabilirsiniz. Kendi yerinizi bulmaya çalışacağınız, kendinize bir değer oluşturmaya çalışacağınız bir yeni ay süreci olacaktır. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Burcunuzda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber hayatınızın birçok alanında yeniliğe ve değişime ulaşmak isteyeceksiniz. Burada özellikle haritanızın tepe noktasındaki Mars'ın etkileşimi ile beraber yeni kararlar almak, cesaret göstermek, risk almak gibi eğilimlerde olabilirsiniz. Zaman zaman otorite konumundaki kişilerle yaşayacağınız çalışmalar sizi daha çok kamçılayabilir ve hayatınızla alakalı artık radikal kararların alınmasının gerekli olduğunu hissettirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Belki bugüne kadar daha naziktiniz, belki bugüne kadar daha anlayışlıydınız. Artık cesaret göstermekten, risk almaktan çekinmediğiniz bir süreç başlıyor sevgili Başak Burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Başak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkili olacak. Aynı zamanda 9. evinizden de kare görünüm alan bir Mars var. Burada bu etkiyi daha çok ruhsal alanda deneyimleyebilirsiniz. Özellikle içinizde büyük bir değişim arzusu, bir ruhsal farkındalık, inançlarınız, değer yargılarınızla alakalı önemli bir uyanış, bununla beraber yurt dışı, uzak diyarlarla alakalı, farklı kültürlerle alakalı bir takım konular ve farkındalıklar söz konusu olabilir. Belki okuduğunuz bir kitap, karşılaştığınız bir video sizde yeni açılımlar oluşturabilir. Özellikle bugüne kadarki inanç sistemlerinizi güncellemek ve değerlendirmek adına, çok faydalı farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Ve geçmişle barışmak, geçmişi şifalandırmak adına da önemli kararlar alıp bunu kendinize saklayabilirsiniz. Aynı zamanda bir takım gizli meselelerin de karşınıza düşeceği bir süreç söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir yeni ay süreci olur sizler için. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Ve aynı zamanda 8. evden de kara görünüm alacak. Burada daha ziyadesiyle sanki parasal gündemler var. Kariyer gelirlerinizle alakalı bir konuda yenilikler söz konusu. E, bu noktada belki toplu bir hak edişiniz alacağınız vardır. Bununla alakalı bir tetiklenme olabilir. Hak ettiğinizi, e, hak ettiğiniz değeri alamadığınızı hissedeceğiniz deneyimler olabilir. ve Bu durum bazı bağlantıları koparmak kesmek şeklinde yorumlanabilir. Özellikle süreçte yeni hayaller, yeni hedefler, yeni motivasyonlar için belki de yeterince destek görmeseniz de hatta sizi aşağı çekmeye çalışan insanlar olsa dahi siz artık bir şekilde hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için adım atıyor olacaksınız. Ufak çaplı maddi krizler yaşanabilir. Bu krizler sizi daha çok kamçılayacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Başak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 10. evinde etkili olacak ve aynı zamanda tam karşınızda 7 ay boyunca duracak olan Mars'tan da kare görünüm alıyor. Burada özellikle yay burçlarının, evli yay burçlarının dikkatli olması gereken bir süreç var. Bu gelecekle alakalı alınacak önemli kararlar şeklinde tetiklenebilir. Partneriniz, ortağınız, muhatabınız sizi fazlasıyla yorup zorlayabilir. İkili ilişkilerde çatışma enerjisi hakim olabilir ve siz de geleceğinize dair artık yeni bir rota çizmek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Burada bazı durumlarda ilişkinin sorumluluklarını üstlenmek, bazı durumlarda ise bitiremediğiniz ilişkiyi artık bitirmeye zorlanmak şeklinde deneyimler yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili yaylar. Umarım keyifli bir yeni ay süreci olur sizler için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Ve aynı zamanda 6. evdeki Mars'tan da kare görünüm alıyor. Burada biraz daha sağlıkla alakalı konular, bağışıklıkla alakalı konular gündemde olabilir. Çok fazla aktif olmak isteyiniz, bir yola girmek, yeni bir yol keşfetmek... Belki biraz olaylardan uzaklaşma isteğiniz olabilir. Özellikle yeni bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız, hayatınıza yeni bir alışkanlık eklemek istiyorsanız bunlarla alakalı motive olacağınız bir süreç belki bir seyahat gündemi söz konusu olabilir. Biraz bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Ancak içinizde Asla durmayan bir enerji olmaya başlayacak Mars'ın 6. ev geçişiyle beraber bu enerjiyi atabilmek adına sportif faaliyetler, fiziksel faaliyetlerde bulunabilir ve ikili ilişkilerdeki kaosu en aza indirgeyebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım keyifli bir yeni ay süreci olur sizler için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Başak burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Ve aynı zamanda 5. evden de kare görünüm alıyor. Aşk, ilişkiler, tutkular, ihtiraslar ön planda. Aynı zamanda maddi konular, yatırımlar, kazançlar da yine gündemde olacaktır. Geçmişte yapmış olduğunuz bir takım riskli yatırımlar varsa bunlarla alakalı ufak çaplı krizler ortaya çıkabilir. Bu dönemde özellikle yeni yatırımlarda bulunmamaya gayret gösterin. Çünkü büyük kayıplar verebilirsiniz. Aynı zamanda aşk ve ilişkiler anlamında tutkuyu derinden hissedebilmek, bir kişiye kendinizi derinden açabilmek her zamankinden çok daha zor olabilir. Belki hayatınıza yeni bir aşk giriyor. Belki sizi zorlayan ilişkiler içerisindesiniz. Ancak neyi ne kadar paylaşabilirsiniz, ne kadar güvenebilirsiniz? Bunları kafanızda defalarca kez döndürüyorsunuz ve bu paylaşımla alakalı aslında bir farkındalık oluşturan yeni ay sürecine giriş yapıyor oluyorsunuz sevgili kova burçları. Dolayısıyla derinlik, güvenme, güven temaları, aşk, tutkular her zamankinden daha çok ön planda olacak. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizler için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 7. evinde etkili oluyor. Aynı zamanda 4. evinizden de Kare görünüm alıyor, ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, aile hayatınız, yaşamış olduğunuz yer, konfor alanınızla alakalı. Ufak yenilikler olabilir özellikle aile içerisinde biraz huzursuz hissedeceğiniz e, belki bir yer değişikliği yaparsanız tebdili mekanda ferahlık vardır. Daniel'a çıkarak e, kendinizi daha iyi hissedeceğinizi düşünebilirsiniz. Evliliğinizle alakalı bir takım çatırdamalar olabilir. Aile büyükleriyle alakalı önemli konular olabilir. İşte bu durumlarda özellikle ilişkinizin geleceği adına önemli kararlar alabilirsiniz sevgili balık burçları. Yeni bir ilişkiye başlamak bir kişiyle hayatınızı paylaşmak gibi temalarda yine. Sizi fazlasıyla zorlayabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizler adına. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Başak yeni ayına dair aktarmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler. Hoşçakalın.